Selam herkeseez ben Ruyga Merhaba arkadaşlar nasılsınız iyiyim sizin iyiyim teşekkür ederim Bugünsel birlikte arkadaşlar Squid Game çekiyoruz arkadaşlar Hadi videoya başlayalım 51 saniye var 51 saniye sonra videoyu devam ettireceğim Evet arkadaşlar devam edelim son 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0. Arkadaşlar bu arada yeni Discord sunucusu açıldı. Katılarak yetkili formunu doldurarak yetkili olabilirsiniz arkadaşlar. Açıklama kısmında Discord sunucusu. Aynı zamanda ekibe katılmak istiyorsanız YouTube gibi. Beni etiketlerde yazabilirsiniz. Bu kadar. Shiftlock'la oynayacağım bu arada. İyi mi? O ses. İyi. O ses. EA EA <gülüyor> Frontman çıkmam yok mu ya? Hayır ama bir kere de frontman çıkayım artık Ops Ops Ops Ops Ops Ops Bak 50 mi? Cık cık. Ya bak iyi ses çıkıp duruyor. Kim yapıyor lan onu? Jack yapıyor galiba. Onu nasıl yapıyorlar lan? Hakikaten merak ettim. Bizde olmuyor. Dur bakayım birisine düşür düşürdüğümüzde de olmuyor. Allah Allah neyse. Burada bir revive'imiz var sağ altta gördüğünüz gibi. Onu da kullanabilirim eğer öldürsem. Onu kullanmamaya çalışacağım. Bak. Dur, dur, dur, dur, dur, dur. Çıkamıyoruz. Şuradan, ha, şuradan da şuraya. Oğlum atlayamıyoruz lan. Neyse arkadaşlar 81 saniye sonra devam edeceğim. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Evet bas abi bas bas bas bas. Şuradan gidelim. Bas bas bas bas bas bas. Aa dur şu, şurada değil şurada o zaman dur. Ya dur abi teklerim ben burayı bey pazarı da. O tekli hatta. Sonra diyenler tekleyemiyor bu diyenler için. Bu arada çok güzel düştü. Lan Lan işine. Tamam hadi bana ver bana. Bana versene. Bana ver bana. Daha daha veremiyor ki. Omsa salak mısın? Allah Allah. Lan ne oluyor? Tamam ver ver. Hadi ver. Hadi ver. Oğlum vermiyor bana. Dur şöyle. Elinden atılmıyor, atılmıyor. Aa bana verdi. Tamam bana ver abim. Bana ver, bana ver. Bu olmayacak yoksa. Lan oha zıplanmıyor lan. Aa kontrolü gitti. Lan kontrol gitti. O mushy lock'lusu böyle oluyor. Aa vallahi gitti. Vallahi gitti kontrol. Zıplanmıyor bir şey yapılmıyor. Bir şey cidden. Bir şey yapılmıyor. Nasıl lan oluyor? Hadi. Oğlum bari sana vereyim de bakayım soruna ya. Değişik bir şey oldu. Heh. Bas bas pas pas Oğlum durmuyor ki. Karakter durmuyor. Şuraya git o zaman. Lan. Aaa düzeldi mi? Yok bir şey olmuyor. Bir saniye. Neyse ya. Neden böyle oldu? Cidden hiçbir şey hareket ettiremiyorum hala. Bir ESC'ye basmayı becerebilirsem becerilmiyor. Ah sıkıntı olur beyler. Ya. Ya beyler ben bunu kurtarmam lazım. yüremiyoruz çarpı iptal iptal çarpı çarpı Allah kahretsin ya lan yürüyemiyorum yürüyemiyorum yürüyemiyorum ekran gitti Dur bakayım. Shift logo'u kapatalım. Bir rev'i basayım da klavye çalışmıyor. Ya bir bakalım. Klavye çalışıyor burada. Oyunda çalışmıyor. Rest atayım. Bu sıra rev diyelim de yani çalışmıyor. Bak görüyorsunuz ortada. Dur bakayım şöyle yapalım o zaman. Yok bu da çalışmıyor. Ya. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Daha video bitmeden <gülüyor> değişik bir şey oldu. Yani ee, daha fazla böyle videoları siz abone olup like atmayı unutmayın. Bıktım şu işlerden artık bu sorunlardan. Abone olup like atabilirsiniz. Açıklama kısmından Discord sunucuma katılabilirsiniz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.